Kaya köy gezimiz yorucu başladı sıcak tepemizdi her şey rağmen mübadelelerden önce burada bir yaşam olduğunu düşünmek muhteşem güzel baksana Venizalos, ee, Cumhuriyetten sonra bir mübadele istedi. Yunanistan'daki Türkler buraya geldi. Buradaki Rumlar Yunanistan'a gitti. Ve şehir şu an. Bunu Venizalos istedi. Evet. bir aile yemeğini yapıyordu. Yemek ya da sulu mamacık. alt katı. Bak şuralar. Eskiden küçüklerle şeyi teras yapılır. Sonra alt katta kiler olur. sıcak ve çok yüksek. En büyük hata su getirmemek olur. Ve buraya saat 4 gibi çıkılması daha iyi olur. Değil mi? Yolun bu ayakkabılarla. Oh! Arkadaş yokuş çıkmaktan atmosferin maneviyatını yaşayamıyoruz. İnsanların bir gecede buradan sürdüğünü düşünmek. Burada ne kaos olmuştur var ya. Hmm. Düşünsene. Yüzlerce yaşadığın yerden birkaç kişinin kararı yüzünden arabaya dönmüş. ceğimiz yer. Karaköy'ün şöpheli zirvede. Biraz yoracağım Buraya da gelmişken çıkıyorum. Şapeli az kaldı. Yorulduk. Sultanın da yoruldu. Nasıl? Çok güzel. O hissiyatı yakaladın mı? Evet, insan da Şuradan çıkalım. Sonunda zirvedeki şöphele çıktık. Daha hayal kırıklığı var. Her yerde isim yazıyor. Her yerde şafak atılmış. Askerler tarafından Zirveye yarım saatte çıktık. Çok büyük ihtimal. Değer yani. En azından hissetmiş oluruz. Olursunuz. Olurduk. Anlardık. Augustin amca, Yorga amcayla beraber burada oturup kahvesini yudumlarken şehrin önünde gelen ahalisinin hal ve hareketlerine buradan seyredip yaklaş. Yorga amca buradan tüm şehri hakimde. Evet, Yorga amcayı seviyoruz. öğremezsek de torunların tekrar bu çok temiz hiç çöp yok hiç çöp yok olması gerektiğinden yani insan da kendi değerlerine kıymet zaman Evet yes devam